Çizgileri aşağı ya da yukarı hareket ettirin. En uzundan kısaya doğru sıralayın. En uzun çizgiyi en üste koyun. Bu çizgilerden en uzunu bu. Tıklıyorum ve en üste getiriyorum. Uzundan kısaya sıralamamızı istemişler. En uzun en üste. En altta da en kısa olacak. Ortanca da ortada. Oldu bile. En uzun... Daha az uzun ve kısa. Doğru. Hadi devam edelim. Daha mı uzun, daha mı kısa? Yani bu üç kutu mu uzun yoksa sincap ve balina mı ona bakacağız? Bence balina bu üç kutudan daha uzun. Eğer daha kısa deseydim biraz saçma olurdu. Çünkü baktığımızda çok net görebiliyoruz ki balina daha uzun. Sincap'a bakalım. Evet, belki de sincap daha kısa. İki kutu boyunda gibi duruyor. O zaman daha kısa diyeceğiz. Aşağıda bir soru daha var. Balina sincaptan daha boşluk. Tabii ki balina daha uzun değil mi? Buna bakarak karşılaştırdığımızda da görebiliriz. Ya da balina üç kutucuktan daha uzundu. Ama sincap sadece iki kutucuk boyunda. O halde balinamız daha uzundur da diyebiliriz. Devam edelim. Yine uzun mu kısa mı ona bakacağız. Kurabiye 5 kutucuktan daha kısa, dondurma ise daha uzun, kurabiye dondurmadan daha boşluk. Kurabiye 5 kutucuktan daha kısa, yani dondurmadan da daha kısa demek. Çünkü dondurma kutucuklardan daha uzun, yani kurabiye dondurmadan kesinlikle daha kısa. Hadi bir tane daha yapalım. Uzun mu kısa mı? Penguen 4 kutucuktan daha uzun, kaplumbağa ise daha kısa. Penguen uzun, kaplumbağa kısa. Yani penguen kaplumbağadan daha uzun.